Rüyada ahır görmek nedir? Ahır aslında çok kıymetlidir. Yani hayvanları temsil eder. Boş ahır görüyorsanız rızkınızın çok zorlanacağı, o kadar zorluk yaşayacağınızı gösterir ki malınıza haksızlık yapılmış olabilir. Siz birine haksızlık yapmış olabilirsiniz. Eğer e, ahırın içinde e, kendinizi görüyorsanız ...başkasının hakkını yediğini ve bu hakkın eninde sonunda size çok ağır bir bedelle ödeneceğini gösterir. Eğer ki ahırın içinde bir kuzu kendinizi görüyorsanız e, alacağımız bazı konularda nasihat ve dinlemeniz gereken noktaların uyarısıdır. Ama ahırda kendinizi görmek, yani arınmak, hani dini inançlarımızla ilgili arınmak, ahlaki değerlerde alınmak var olan haklarla ilgili arınmak, ihanet, yalan, ne yaşıyorsanız bunlarla yüzleşmeniz lazım. Eğer ki ahırın içinde oturmuş bir şekilde görüyorsanız Allah katında arınacağınız ve arındığınız noktada da artık hatalarınızı görmenizi gösterir. Yani rüyada ahır görmek genelde... E, Yapılan haksızlıklar, yaptığınız haksızlıkların bedelidir. O yüzden sizden ricam evinizde un helvası kavuracaksınız. 7 kapıya, 11 kapıya sunup elinizde yaşlı ve yetim bir insana da hayır yapmanız lazım ki bu üzerinizdeki ahlar, beddualar, yaşadığınız krizler tam anlamıyla bitmesi lazım. Efendim ahır görmek sıkıntı görmeyin.